Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Survivor 2018 24 Haziran Pazar günü acı yeni sürprizi açıkladı. Elemeden sonra 6 yarışmacının büyük ikili finaline kalacağını belirtti. SMS sonuçları açıklandı. Hasan adaya veda etti. Ayrıca Hakan'ın, büyük Kıbrıs finaline katılacakken adaya veda etmesi sevenlerini çok üzdü. Hoşçakal Hakan, geriye kalan 6 kişi ise artık resmi olarak Büyük Kıbrıs finaline gidiyor. Büyük Kıbrıs finaline, giden isimler şu şekilde oldu. İmiz Düğün, abi, Nagihan, Adem, Anıl ve Damla olurken, bu son haftadaki yarışmalar, gerçekten çok politik, hatta şampiyonu belirleyecek